Aklım son. Aklım hiç almıyor. Bilgiler sığ gibi saklıydı ama şantajcı her şeyi ele geçirmiş. Dosyaları kamuya sızdırmadı. Ama yapabilir. Yapacaksa. da. düşmanları var ama bu onların işi değil. Dediğine göre bu çok etkileyici bir işmiş. Ve Cypher bir şeyden etkileniyorsa sıkıntı büyük demektir. Omega planlarını askıya alman lazım. Çatışmayı iki cephede sürdürecek güvenliğimiz yok. Artık önceliğimiz bu şantajcı. Bulunması veya etkisiz hale getirilmesi lazım. Brim, erteleyecek halimiz kalmadı. Daha fazla izci lazım. Sadece Sova'ya bel bağlamaktan vazgeç. Ona güvendiğini biliyorum. İşini de beceriyor ama o tek başına ve çok yoruldu. Onu itiraf etmiyor gerçi. ...dün gelecek altından kalkamadığı bir iş de çıkacak. Cypher'ın ağa çok değerli ama sadece destek olabilir. Sahada daha fazla ajana ihtiyacımız var. Kaybediyoruz Brim, farkındasın değil mi? Daha fazla bilgi ve daha fazla göz olmadan hayatta kalmamız mümkün değil.